Kesişen iki tane doğrumuz var. Bu biri ve bu da diğeri. Aynen burada gördüğünüz gibi bu doğrular kesişiyorlar. Ve diyelim ki bu açının ölçüsünü biliyoruz. Açının ölçüsü 7x artı 182 olsun. 7x artı 182 derece. Ve bu açının ölçüsü de, buradaki açının ölçüsü de 9x artı 194 derece olarak verilmiş. Tahmin edebileceğiniz gibi bizden bu iki açının ölçülerini bulmamız isteniyor. Şimdi lütfen videoyu durdurun ve bu soruyu nasıl cevaplayabileceğinizi biraz düşünün. Şimdi bu şekle baktığınızda bu iki açının ters açılar olduğunu görebilirsiniz. Kesişen iki doğru arasında oluşan bu iki açıya ters açı denir ve ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Ve şimdi soruyu çözmek için çok önemli bir bilgiye sahibiz. Biliyoruz ki 9x artı 194 derece, 7x artı 182 dereceye eşit olmalı. Ve bu eşitlikteki x'i bulursak soruyu cevaplamış olacağız. X'li terimleri sol tarafa toplayalım. Bunun için ne yapacağız? Eşitliğin sağ tarafından 7x çıkaralım. Eşitliği bozmamak için aynı şekilde tabii sol taraftan da 7x çıkaralım. Diğer sayıları da sağ tarafa toplayalım. Eşitliğin sol tarafından 194 çıkarıyorum ve aynı işlemi sağ tarafa da uyguluyorum. Bakalım elimizde ne kaldı? Sol tarafta 194 ve eksi 194 birbirini götürdü. Ve 9x eksi 7x'ten geriye 2x kaldı. Sağ tarafta ise 182 eksi 194 işleminden eksi 12 kalıyor. Demek ki 2x eşittir, eksi 12'ymiş. İki tarafı da 2'ye bölelim. x eşittir, eksi 6. Şimdi bu bilgiyi kullanarak açıların ölçülerini bulabilirim. Açıların ölçülerini bulmak için x'in şimdi bulduğumuz değerini bu açı ölçülerinden herhangi birinin içine koyabiliriz. Neden mi? Çünkü ters açılar birbirine eşittir. 7 çarpı eksi 6 artı 182 dedik. 7 çarpı eksi 6 ne etti? Eksi 42 eder. Buna da 182 eklersek, 140 eder. Aynı sonuca diğer açıyı kullanarak da ulaşabiliriz. Onu da yapalım. 9 çarpı eksi 6 artı 194. 9 kere eksi 6 eksi 54 eder. Eksi 54 artı 194 ise 140 eder. Sonucu bulduk ama daha da önemlisi ne öğrenmiş olduk? Ters açılar her zaman birbirine eşittir. Bu kadar.